Tekneli kama değdi, hatırla ne günlerdi. Sen tutunca elleri bir kader bize boyun eğdi. Deme öyle senin de, parmağın var bu işte. Yüzüme yolun güneş, aklıma gidiyor.